İşte asıl onlar varislerdir. Kifirdevse varis olan bu kimseler orada ebedi kalırlar. Andolsun biz insanı çamurdan, bir sülaleden süzülüp çıkarılmış çamurdan yarattık. Sonra onu emin ve sağlam bir karargahta, rahimde nutfe, siperma haline getirdik. Sonra nutfeyi bir aleka, embriyo yarattık.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 Onların karınlarındakilerden size içiririz, onlarda sizin için bir takım faydalar daha vardır, ayrıca etlerini yersiniz, hem onlara ve hem gemiye yüklenirsiniz. Andolsun biz Nuh'u kavmine gönderdik, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız yoktur, hala sakınmaz mısınız?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 O peygamber Rabbim dedi, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol. Allah şöyle buyurdu, pek yakında onlar pişman olacaklar. Nitekim hak tarafından korkunç bir ses yakalayıverdi onları. Kendilerini hemen çevre kuşattık. Zalimler topluluğunun canı cehenneme. Sonra onların ardından bir başka nesil getirdik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Sonra biz pey peygamberlerimizi gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberlerinin geldiği her defasında onlar bu peygamberi yalanladılar. Biz de onları bir bir ardından yokluğa yuvarladık ve onları efsane yaptık. Artık iman etmeyen kavmin canı cehenneme.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 Onlarsa cidden yalancıdırlar. Allah evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattığını sevk ve idare eder ve bir gün mutlaka onlardan biri diğerine galip gelirdi. Allah onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaygıda açık olanı da bilir